Mavi Kadını izleyicileri. Bugün astrolojide aşktan ve sevgiden bahsediyor olacağız. Astrolojide aşkı gösteren çok fazla gösterge var elbette ve kişiye çok özel şeyler bunlar ama en azından zamanlama anlamında Venüs geçişleri, Jüpiter geçişleri, yeni aylar ve dolunaylar aşka hazır olmamız gereken zamanları gösterirler. O yüzden bugün böyle kısacık da olsa size ne zaman aşka hazır olmamız gerektiğine dair bir video çekmek istedik. Koç burçlarıyla başlıyorum. Koç burçları ve yükselen Koç burçları. Öncelikle 29 10 Temmuz yeni ayı sizin aşk evinizde gerçekleşecek ne yapmak lazım böyle zamanlarda birazcık daha sosyalleşmek biraz daha kalbi aşka ve sevgiyi açmak birazcık daha iletişimde olmak o fırsatı yakalamanız konusunda size destek verecektir çünkü ne olursa olsun her zaman emek ön planda yine aynı şekilde 12 Ağustos 16 Eylül arasında Venüs sizin aşk evinizde geziyor olacak Venüs aşkın gezegenidir Venüs bereketin gezegenidir sizin aşk evinizden geçerken siz de birazcık daha işi gücü bir kenara bırakıp biraz daha Aşka ve sevgiye odaklanırsanız bereketini çok daha güzel alıyor olursunuz. Peki bir sonraki ne zaman? 26 Eylül yeni ayı yine size aşkla ilgili güzel kıvılcımlar gönderiyor olacak. Ve uzun süreli ilişkiler için ya da devam eden flörtlerin ciddileşmesi için de 30 Eylül 24 Ekim arasında Venüs sizin ilişkiler evinizde size destek veriyor olacak. Bunları güzel kullanmayı unutmayın. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sizin için bu yıl son 5 ayınızdan ne zaman aşk vaat ediyor? 27 Ağustos yeni ayı aşkla ilgili güzel gelişmeler getirebilir. Ne yapıyoruz? Daha çok sosyalleşiyoruz, iletişimi açıyoruz kalbimizi. Biraz işi gücü, biraz hayatın yorgunluğunu kenara bırakıyoruz. Yine aynı şekilde 6 Eylül, 30 Eylül arasında Venüs sizin aşk evinizde geziyor olacak. O yüzden de çok daha önemli. Yılda ortalama 1,5 ay falan burada oluyor. O yüzden de bu 1,5 ayı çok güzel kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve 24 Ekim, 17 Kasım arasında Venüs ilişkiler evinizde oluyor. Yine. Diyecek ki tamam flört hayatına getirdim artık biraz ciddileşelim. O yüzden yine bu dönemi de daha ciddileşmek için, ilişkilerde kararlar vermek için kullanabilirsiniz. Ve son yeni ayı sizin için 25 Ekim yeni ayı da güzel aşk fırsatları getirecektir. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, aşk sizin kapınıza ne zaman çalıyor olacak? Aşk sizin kapınızı 26 Eylül yeni ayında çalıyor olabilir. Öncesi bir hafta ve sonrası bir hafta etkilidir bu arada. Tam o gün diye beklemeyin. 30 Eylül 24 Ekim arasında... Venüs yine sizin aşk evinizde olacak. Venüs yılda bir kere gelir. O yüzden o geldiği zamanları güzel kullanmak, sosyalleşmek, aktif olmak iyi olacaktır. Yine 17 Kasım 11 Aralık arasında Venüs sizin ciddi ilişkiler evinizden geçiyor olacak. İlişkileri ciddileştirmek için, sözler almak için, belki sözler vermek için doğru zaman gibi düşünebilirsiniz. 23 Kasım yeni ayı size aşk vaat ediyor. Öncesi bir hafta ve sonrası bir haftayı birazcık daha aktif kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, Geçler 13 Temmuz Dolunay'ı sizin aşk evinizde gerçekleşecek. Aşkla ilgili kararlar vermek, hayatınızdaki insanla, sevgiyle ilgili kararlar vermek için doğru zaman aslında. Yine 25 Ekim tutulması, ki çok önemli bir tutulma, bu tutulma 6 aylık dönemleri kapsayan tutulmalardan bir tanesi. Yılda 4 tane tutulma olur. O yüzden de bu tutulmaları çok daha iyi kullanmak gerekir. Bu tutulmada etkisini çok daha uzun süre hissettirir. Ekim'in başından itibaren, hatta Kasım'ın sonlarına kadar da bunu hissedersiniz. O yüzden bu 25 Ekim tutulmasını Aşkla ilgili kararlar vermek için, aşka kalbinizi açmak için kullanın derim ben. Peki 24 Ekim ve 17 Kasım arasında Venüs aşk evinizden geçiyor olacak. Galiba en şanslılardan birisinizsiniz yengeçler. Lütfen bu dönemi kullanın. 11 Aralık'tan sonra da Venüs zaten ilişkiler evinizde devam ediyor olacak. O yüzden bu sene sanki aşkı size getirecek gibi görünüyor. Özellikle bekar olanlar için hazır olmalarını tavsiye ediyorum. İlişkisi olanlar için de bu arada ilişkilerindeki güzelleşmenin farkına varacaklar. Daha çok değer bilecekler diyebilirim. Yine 23 Aralık yeni ayı size aşk vaat ediyor olacak sevgili yengeçler. Evet aslanlar ve yükselen aslanlar yıl sonuna kadar siz ne zaman aşka ve sevgiye kalbinizi açmalısınız? Her zaman açmalısınız elbette ama bazı zamanlar daha önemli oluyor elbette. Bunlardan bir tanesi 12 Ağustos Dolunay'ı. Bu Dolunay diyor ki hazır ol çünkü güzel şeyler getireceğim sana. Yine 17 Kasım 11 Aralık arasında Venüs aşk evinizden geçiyor olacak. Bu dönemde daha güzelleşeceksiniz daha çok ilgi çekmeye başlayacaksınız. Havanız değişecek. Bunu kullanın ve güzel ilişkilere başlayın diye diliyorum. Yine ilişkisi olanlar için bu dönem ilişkilerini güzelleştirmek için, sorunları çözmek için kullanılabilir. Ve en son 24 Kasım yeni ayı yine size aşk konusunda bereket getiriyor olacak. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar, 2022'nin son 5 ayında aşka ne zaman, sevgiye ne zaman hazır olmalısınız? Bunlardan bahsediyor olacağız. Tabii ki de her zaman ama özellikle bazı zamanlar bizim bereketimizi arttıracak şeyleri beraberinde geçiriyor. Bunlardan bir tanesi 13 Temmuz Dolunay'ı umut vaat ediyor. Kullanmanızı öneririm. Diğer bir tanesi 10 Eylül da yine aşkla ilgili kararlar vereceğiniz, aşkı kapınızı açmanız gereken yalnızlığı bitirecek Dolunay olabilir. 11 Aralık'tan sonra Venüs sizin zaten aşk konusunda bereketinizi arttırıyor olacak. Yıl sonu oldukça keyifli ve güzel geçebilir. Ve 23 Aralık'tan Yeni ayı tam da Venüs sizin aşk evinizdeyken size aşkla ilgili başlangıçlar getiriyor olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Sevgili teraziler, yılın son 5 ayında aşk ne zaman kapınızı çalabilir? Elbette ki kişide haritalara göre çok şey değişir ama en azından biz burçlarınıza göre söylemek istersek 12 Ağustos Dolunay'ı ve 9 Ekim Dolunay'ı size aşk getiriyor gibi görünüyor. Kalbinizi açın. Artı eksi bir haftaları mutlaka almayı da unutmayın. Güzel bir sene olmasını diliyorum sizin için de. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler yılın son 5 ayına girdik. Hala yalnızım diyorsanız burada birazcık kendinizi düşüşleyebilirsiniz. Çünkü tutulmalar sizin üzerinizde oldu. Aşk size çok fırsat verdi. En son fırsatları kaçırmak istemiyorsanız eğer 10 Eylül Dolunay'ında birazcık daha kalbi ve gönlü açmaya dikkat edin. Bir de 8 Kasım ay tutulması ki 18 yılda bir olur bu tutulmalar. Bir tek yılda olur bunlar. O yüzden bir 18 yıl daha beklemek istemiyorsanız 8 Kasım ay tutulmasında kalbinizi, hayatınızı, sevgiye ve aşka açın. Olabildiği kadar sosyalleşin, olabildiği kadar yeni insanlarla tanışın ve insanlara fırsat vermeyi unutmayın. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar, 18 Temmuz'a kadar Venüs hala aşk evinizde olacak. Buna dikkat edin. Az kaldı zamanı hemen kolları sıvamanın zamanı. Daha çok sosyalleşmek, daha çok insanla birlikte olmak, daha çok aşka ve sevgiler. Sevgiye kalbimizi açmak işimizi kolaylaştırır. Yine 9 Ekim Dolunay'ı size aşk getirebilir. Bir sonraki ise 8 Aralık Dolunay'ında yalnızlığı bitirecek Dolunay olabilir. Bunlar güzel zamanlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sevgili oğlaklar 19 Temmuz 12 Ağustos arasında Venüs sizin aşk evinizde olacak. İşi gücü birazcık bırakmaya çalışın oğlaklar. Oğlaklar çok iş odaklıdır biliyorum ama en azından bu dönem yılda bir kere gelen bir dönem birazcık daha sevgiye kalbimizi Açmanızı tavsiye ediyorum Nasıl yapacağız? Belki biraz daha sosyalleşmek Belki insanlara fırsat vermek Belki birazcık daha konuya odaklanmak Hayatınızı güzelleştirebilir Yine 8 Kasım ay tutulması da Size aşkla ilgili Bağatlerde bulunuyor. Tutulmalar önemlidir 18 yılda bir kere olur. Bu tutulmalar Aşk evinizde. O yüzden 18 yılda Bir yıl olur aslında. Bu tutulma serisi Bu sene boyunca Aşk evinizdeydi Aşk size fırsatlar verdi Ve vermeye devam ediyor yıl sonunda Kullanmaya çalışın Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, 19 Temmuz'a kadar Venüs size aşk konusunda bereket veriyor. Bir kere bunu güzel kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yine 29 Temmuz yeni ayı tam da Venüs destek veriyorken olacak bir yeni ay aşk evinizde size güzel ilişki fırsatları getirebilir. İlişkisi olanlar için, sorunları olanlar için de bu dönem bu sorunları çözmek için gökyüzü size yardım ediyor gibi düşünebilirsiniz. 12 Ağustos 6 Eylül arasında yine Venüs size aşk konusunda, ilişkileri ciddileştirmek konusunda ki bazı sözler almak vermek konusunda destek atıyor olacak. 8 aylık dolunay da yine aşk vadeden günlerden bir tanesi. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar. 19 Temmuz 12 Ağustos arasında Venüs sizden yana olacak. Aşkın ve bereketin, sevginin gezegeni Venüs size diyecek ki ben sana fırsatlar vereceğim, sen hazır mısın? Hazır olmak ne demek? Belki kalbi sevgiyi açmak demek, belki birazcık daha aşka ve sevgiye odaklanmak demek. Bunları kullanmanızı tavsiye ediyorum. 26 Ağustos yeni ayı yine güzel fırsatlar geçirebilir. 6 Eylül, 30 Eylül arası ilişkilerde bir sürü şeyi toparlamak için, yeni ilişkilere başlamak için, Sorumlu ilişkilerde sorunları konuşup çözmek için güzel fırsatlar veriyor olacak. Bütün burçlardan ve yükselen burçlardan bahsettik. Umarım işinize yarayan bir video olur. Abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.